Belçika'dan günaydın. Bugün Brüksel'deyiz. E, otobüsten yeni indik. Şimdi karnımız aç biraz saat 10. E, patates ekmek arası yapan bir yer bulduk. İlk defa böyle bir yemek <gülüyor> gördük. E, şimdi onu denemeye gidiyoruz aslında. Bugün boyunca Brüksel'de olacağız. Akşam 9'a doğru dönüş otobüsümüz. Yani yaklaşık 11 saatimiz var şehirde. Bakalım nasıl geçecek. <gülüyor> Yani diğer kısmı yiyene kadar daha çok var <gülüyor> bunun ismi Mitralet içine bir e, tavuk köfte koydu üstüne patates, salata, mayonez ve baget ekmeğine umarım lezzetlidir eğer Avrupa'da yerde bu tarz işaretler görürseniz bu şu anlama geliyor e, tam bu noktada bir Yahudi yaşıyormuş 2. E, Dünya Savaşı zamanında ve e, bir kampa gönderilip bu işaretler için bu kamp Auschwitz e, Auschwitz'e gönderilip orada ölmüş. E, Avrupa genelinde tüm Yahudilerin yaşadığı yerlere e, bunu yapma gibi bir projesi varmış bir sanatçının da şu an ismini hatırlamıyorum. Şimdi ekmek arası patatesimizi yedik. E, Halle Gate denilen bir yere gidiyoruz. Burası aslında e, şehrin orta çağdan kalma surlarının bir kısmı. Şimdi de şehrin orta çağını anlatan bir müze olarak kullanılıyormuş. Şimdi geldik bahsettiğimiz yere. Burası 14. yüzyıldan kalma Büyük Selim şehir surlarından bir tanesi dediğim gibi. ve şu an e, Büyük Selim orta yansıtan bir müze olarak kullanılıyor. Ee, neden burayla başladık seyahatimize? Çünkü ziyaret etmek istediğimiz ve şehrin en güneyinde yer alan noktaydı burası. Biz kuzeyde indik. Yani en uzak yere gelip yavaş yavaş yukarı çıkacağız bu seyahatte. Siz de şimdi tek tek zaten nerelere gideceğimizi görüyorsunuz Brüksel seyahatimiz boyunca. Arada hava berbat, bir yağmur yağıyor. Yani sağnak yağsa daha iyi. Yüzümüze yüzümüze böyle hafif ince. Yani o kadar ince ki, yani hiçbir şey yapamıyorsun. Her taraftan geliyor. <gülüyor> bir de rüzgar var, değişik bir hava var yani. Ya, soğuk değil. Halle Gate'ten sonra e, bir bit pazarı var. E, oraya. Buraya gelirken de gidebilirsiniz. Buradan dönerken de gidebilirsiniz. Ee, çok bizlik değil bir pazar aslında. Çünkü e, gerçekten çok pahalı fiyatlara çok kötü kondisyondaki eşyaları satıyorlar. E, biz uğradık. E, yani sizin de geçerken görmenizde bize fayda var. Yani ikinci el pazarını görmek açısından böyle yerlere uğramak belki hoşunuza gidebilir. Şu anda Brüksel Adliye Sarayı'na geldik. Gördüğümüz en büyük binalardan biri ve en heybetlilerinden bir tanesi aslında. Evet, Küçük bütün... kaldık yanıtında. <gülüyor> evet. Kiliseler vesaire her şey dahil. inanılmaz heybetli. Ee, biraz uzaklaşalım binadan göstereceğim çünkü yakından gerçekten çok büyük. Duruşma mı? CMK mı geldi? CMA. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gidiyorum. tamam. Tam olarak görebilmek için mi tam olarak bu vina'nın yanına yapılacak? <gülüyor> <gülüyor> Çok devasa bir vina gerçekten. Bir Uzun. Evet. Size atmayı mu göstereyim. Evet. Bugün muhtemelen gitmeyeceğiz. Biraz böyle kuzey batıya doğru kalıyor. Ama baya büyük buradan göründüğüne göre. Çünkü yaklaşık bir 7 kilometre falan uzaktayız oraya. Poilert meydanı olarak geçiyor. Poilert aslında bu Adliye Sarayı'nın mimarıymış. Burada başka bir anıt da bulunuyor. Muhtemelen savaşlara ithafen yapılmış. Çünkü üzerinde 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın tarihleri bulunuyor. Tam arkasında da kocaman bir dönme dolap var. İsterseniz şehri buradan kendiniz de izleyebilirsiniz. Daha yüksek bir noktadan. İsterseniz tabii ki dönme dolaba da çıkabilirsiniz. Evalet Grand Palace'a doğru giderken e, Notre Dame Kilisesi'ne uğradık. Şu an arkamda Notre Dame Kilisesi'ni görüyorsunuz. Tam karşımda da e, Egmont Palace diye bir saray var. Bu sarayın da önünde çok güzel bir bahçe görüyorum şu anda. Birazdan gidip orayı keşfedeceğiz. Peki Notre Dame ne demek? Fransa'da da var mesela. Aynı <gülüyor> kilise mi bunlar? <gülüyor> Notre Dame Our Lady demek. Yani, Notre evet. Fransızca da bizim demekmiş demek ki. Dame evet. da Lady demekmiş. Evet. Bunu öğrendik biz de. Evet biz de biraz önce bunu öğrendik. Evet. Rotterdam Kilisesi'nin oradan Grand Palace'ın o tarafa doğru gidiyoruz. Meydanı sabah içinden geçerken gördük, kısa bir uğradık. Gerçekten mükemmel, her bina birbirinden güzel. Ama şimdi yolumuz Mont des Arts denilen, yani direkt Türkçe'ye çevirdiğinizde sanat dağı olarak geçiyor bahçeden geçecek. Burası da görülmesi gereken yerlerden biri olarak bahsediliyor. Şehir iki kademeden oluşuyor gibi. Doğu tarafı biraz daha yüksek. Biz şimdi o tarafından daha yüksek taraftan o Grand Palace tarafına daha alçak tarafa iniyoruz. Bu merdivenler de burada böyle yüksekten güzel bir görüntü veriyor aslında. Çok güzel bir manzara olmasa da fena değil diye düşünüyorum ben. Grand Palace'a gidip bir kahve içeceğiz. Biraz dinlenmek istiyoruz. Grand Palasa geldik, ee, bir kahveciye oturacaktık ama Belçika'nın en ünlü çikolata ünlü, ee, iyi bir çikolatacı işaretlemiştik Elizabeth diye. Şimdi oraya gidiyoruz, ee, çikolata alıp ondan sonra kahveciye oturacağız. Çikolatayla birlikte kahvemizi içelim dedik. Спасибо. Bir kahve içtikten sonra şimdi Grand Palace'a geldik. Grand Palace aslında Brüksel'in en büyük meydanlarından bir tanesi. Hatta en büyük, en bilinen meydanı e, binalarıyla, binalarının mimarisiyle ünlü bu meydan. Hemen sağımda belediye binası var. Maalesef şu an e, Brüksel Üniversitesi'nin e, mezuniyeti olduğu için bütün böyle güzel manzarasını göremiyorsunuz onun. Güzel mimarisini göremiyorsunuz ama yine de ne kadar ihtişamlı olduğu hala kendini gösteriyor. E, Hemen belediye binasının sağ tarafında ve tam karşısında Dükün Evi ve Dükün Sarayı olarak geçen iki yapı var. Tam şuraya gösterirsen orası Dükün Evi diye geçen yapı. Burası da Dükün Sarayı diye geçen yapı. Ama şu an o bina ne olarak kullanılıyor bilmiyorum. Şu ...şehir müzesi olarak kullanıyormuş. Hatta çok ünlü olan bu... E, ...işeyen çocuk heykelinin... E, ...kıyafetleri de burada sergileniyormuş. Geri kalan bütün yapılar ev diye... ...okuduk. Çoğu da 1700'lü... ...yıllara doğru yapılmış. Bu heykel burada 15. yüzyıldan beri varmış. Daha önceden şehrin su dağıtım kanallarından, yollarından bir tanesi olarak kullanıyormuş. Ama günümüzde sadece halkın kendi kendine eğlendirmesi amaçlı farklı günlerde, farklı etkinliklerde giydiriliyormuş bu heykel. Hatta bu heykelin giysilerinin sergilendiği müze bile var Brüksel'de. Bu heykelle birlikte bir tane işeyen kız, bir de işeyen bir köpek heykeli de bulunuyor şehirde. Belki onlara da denk geliriz. Güzel Çok mi? Iyi. İyi. i̇yi mi? Tamam. Emre sana soracağım. Maskelerle biçiyor. Hadi bakalım. seçtim. Beni görmemiştim, yeşilini görmemiştim. Güzel, bir gibi değil. <gülüyor> Soda <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika yürüme mesafesinde olan Belçika Kraliyet Sarayı aslında kral ve kraliçenin resmi sarayı olarak biliniyor. Ama kral ve kraliçe burada yaşamıyormuş. Kuzeydeki başka bir sarayda yaşıyormuş. Burada genelde devletin düzenlediği bazı aktiviteler ya da gelen önemli başka bir siyasi karşılama törenleri vesaire düzenleniyormuş. Sarayın tam karşısında Brüksel Parkı var. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Büyük bir park, şehir merkezine yakın bir park. Yavaş yavaş ayrılma vakti geldi şehirden. Dinle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, burada ünlü birkaç bir şey var. Bunlardan bir tanesi Brüksel'in birası. Bir tanesi Brüksel'in vafalı. Bir tanesi de çikolatası. Çikolatasın çok pahalı ve biraz abartılmış olduğunu düşünüyorum. Yediğiniz güzel bir çikolata gibi kesinlikle. Ama gerçekten böyle... 5-6 parça çikolata alıp 25 euro ödedik. Bu inanılmaz yüksek bir rakam bence. Yani sadece tadımlık deneyebilirsiniz ama sakın ondan şundan bundan deyip kendinizi kaptırıp boşuna bir sürü para harcamayın. Ee, waffle fena değil. Hmm, ama yani bence Türkiye'de de bu kadar güzel waffle yiyebilirim. Ee, Tabi gelmişken yemekte fayda var. Ee, biraları gerçekten çok çeşitli ve ee, denenmeli diye düşünüyorum. Yani özellikle biz de bugün denedik. Böyle 10 tane farklı çeşit alabiliyorsun. 25 euro'ydu. Yine pahalı mı pahalı ama en azından çok farklı çeşit, çok farklı lezzet a deneyebiliyorsun. Eğer biraz seven biriyseniz ee, mutlaka bence denemelisiniz Brüksel'de. Biz genel olarak şehri bu şekilde gezdik. Umarız sizin için de faydalı bir video olmuştur. Sen bir şey eklemek istiyor musun Burçak? Waffle konusundaki düşüncelerine katılmıyorum. Beğendin mi yani sen? Waffle güzeldi. Tamam Burçak daha çok beğenmiş benim beğendiğimi. Evet. Ben de zaten kötü demiyorum. E, Waffle'a 5 Euro falan ödedik. Evet evet 5 Euro ödedik Waffle'a. Yani bu verilebilecek bir para. E, sizi aslında neredeyse bir oyun boyunca tokta tutabiliyor. Yani doyurucu bir şeydi aslında. Evet. Ee, o şekilde diyelim ve bitirelim videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki şekilde videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.